Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Teknoloji Oku yorum programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta güzel müjdelerimiz var. Evet, Kötü dolar, haberlerimiz de var. Gibi. Dolar düştü. Dolar düştü evet. Dolar düştü baya düştü ama. Evet geçtiğimiz hafta arkadaşlar biliyorsunuz bir istifa haber gelmişti. Sonra koltuk boş kaldı. Boş kalınca dolar baya bir düştü. Evet tabii normal ülkelerde bunlar tam tersi olacakken bizim ülkemizde. Normalde bakanın istifa etmesi, doların... Evet, belirsizlik aldığı için hani bir yükselme falan olması lazım ama koltuk boş kaldı süre içerisinde 7'lere kadar gelinmişti. Evet, şu anda 7.5 7, 7 falan mı şu anda galiba? Bir şey değil mi? Pardon, 8'lere kadar gelinmişti Şimdi 7.7'lere kadar falan evet. düştü. E, çok güzel. Ve bu şu açıdan önemli arkadaşlar. Telefon fiyatları biliyorsunuz direkt olarak dövizle endeksli olduğu için bir önümüzdeki abi, dönemde... Sadece telefon değil mi? Yani mesela, teknoloji ağırlıklı cihazlar, olarak evet. ama evet. Ee, önümüzdeki dönemde belki fiyatlarda bir düşüş olabilir diye umuyoruz. Kesin olacak bence. Yani. Ama şöyle olmuyor bazen... Ee, o, Ama döviz, hani kurlardaki o artış yansıdı mı telefon fiyatlarına? Onu da bir şu değerlendirmek lazım. Çünkü birden biliyorsunuz 8 olacak mı olmayacak mı diye tartışıyorduk. 8 bir baktık 8,5 oldu. oldu. Yani çok ani bir artış olduğu için hani o fiyatlar muhtemelen yansımadı ilk etapta. Bir de bu Kasım ayında sürekli bir indirimler, bir indirimler evet. oluyor ya. Tabi şimdi şöyle bir durum da oldu biliyorsun doların o artışı yani 8.5'a çıktığı zaman da fiyatlar artmadı. 7.60'a şimdi indi evet. düşmeyecek diye gibi geliyor bana. Ya bir de şimdi şunu bekliyor üreticiler mesela hani bu seviyelere indi dolar ama ne kadar orada kalacak. Çünkü evet. son dönemde döviz kurları çok fazla oynak. Dolayısıyla çok fazla dalgalanma olduğu için de yani üreticiler de bir zam yapayım, bir fiyat indireyim, tekrar zam yapayım onu çok fazla şey yapmıyorlar yani. Ya bir de tabi şimdi şöyle düşün. Bütün operasyon etkileniyor bundan, yani evet. sen o fiyatı hani böyle şık diye parmağınla yapamıyorsun. Mesela ben bazı üreticilerde gördüm bu arada, üretici değil mesela Amazon.com'da bir şey bakıyorum ben, Türkiye sitesinden bahsediyorum. Bir bakıyorum işte örnek bir, bir tripod bakıyorduk hatta Oğuz'la da evet, beraber. Hani bir bakıyorum işte refresh yapıyorum 1100 olmuş, refresh yapıyorum 950 düşmüş. <gülüyor> yani bu arada da hani yarım gün bir gün fark ediyor. Evet çok hızlı Çok değiştirebiliyor hızlı değiştirebiliyor da her rümde böyle olmuyor tabi ama Telefonda vesaire de olmuyor ama dediğin doğrudur. O muhtemelen üreticide şimdi bakıyor. Yani bu 7.60 ama yarın 8 olmayacağının garantisi yok. Ama ben telefon fiyatlarının düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani şu döviz kurlarının düşmesinden ötürü eğer yeniden 8 ve üzerini zorlamazsa muhtemelen önümüzdeki Aralık ayında. Bakın zorlamazsa ama Aralık ayında fiyatlar bence biraz daha normal seviyelere inecektir diye düşünüyorum. Yani atıyorum şu anda 3100-3200 lira olan telefonlar 2800 liralara falan düşebilir. O zaman beklemede kalmakta fayda yani var. Yani evet ama baktığınız dolar yine 8 açtı. Beklemeyin çok fazla. Evet. <gülüyor> Şimdi bir haftanın bir diğer önemli konusu ise konsollar geldi. Konsollar satışa başladı. sunuldu arkadaşlar. Ama yok şey tarafı sunulmadı galiba. Ya Playstation şu... 5 ön siparişteydi. Zaten onun stokları yok. Şu anda hani o e, teknoloji mağazalarına da Direkt olarak satışa sorulmuş değil çünkü ben stok yok muhtemelen. Mediamak'ta biz. Stok yok çünkü şu anda. Stok. Yani şeyde bile yok. Hani e-ticaret sitelerini açıyorlar biliyorsun en önce zaten ön sipariş muhabbetine. Amazon'da açıldı işte. Over game, mi? game over mu ne orada açılmıştı. Hepsi burada da gördüm ben. Birkaç tane daha elektronik mağazasında gördüm. Açıldı arkadaşlar açılır açılmaz da tükendi. Ya tabi stokların ne kadar olduğunu bilmiyorum ama evet. hani şu anda PlayStation 5 tarafında bir stok sıkıntısı olduğu biliniyor. Ama Xbox var. Biz Xbox gitti var. gördük evet. mesela şeyde de var, Hani orada koymamışlardı mesela şeyi Series X, X ama. X yok, evet. ee, series S mesela vardı arkadaşlar. Onun fiyatı series da Series S vardı ben yanlış söyledim az önce. liralardaydı. 599. Evet ama Series eksi koymamışlardı belki depoda vardır bilmiyoruz sormadık sonuçta ama bir evet. de o gün daha hani satışa çıkmıştı. Dolayısıyla şu anda Series X ve Series S'i şeyden alabiliyorsunuz. İnternetten direkt sipariş verip hemen kargoya verilebiliyor. Öyle bir şey var. PlayStation ee, yok. PlayStation yok ama şu anda. Yani baktığınız zaman da stok yok diye gösteriyor ki. Bir de dijital versiyon daha gelmedi. O da 2021'de gelecekti arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum konsol alacak olanları. Bu biliyorsunuz bir ek gümrük verdiksel getirmişlerdi. %50 oranında. Bu 1 Ocak itibariyle kalkacak arkadaşlar. Eğer bunu bir kez daha uzatmazlarsa... Ya da daimi hale getirmezlerse 1 Ocak'ta bu %20 sınırlarına düşecekti. Dolayısıyla burada konsol fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanabilir ki hatırlayın Microsoft daha önce fiyatını 7.399 mu? 499 evet. mu? Öyle bir şey açıklamıştı. Ve o muhtemelen o verginin %20'lik kısmına göreydi. Sonradan geri çekip yükselttiler falan. Sonra bir daha indirdiler yalnız. Çok komik yani bir şeyler station, oldu. Yani Sony indirdi ya. diye indirdiler onu da. Eğer bu vergi tekrardan düşerse arkadaşlar hem Sony hem de Microsoft fiyatı yineden bin liralar seviyesine çekebilirler. O yüzden bence çok aceleniz yoksa ki düşünmüyorum çok aceleniz olacağını. Çünkü şu anda yeni nesil konsollarda ekskluzif oyunlar da yok daha. Evet. Hani Microsoft hiç getirmedi zaten çıkış oyunu vermedi birinci partide. de 2-3 tane oyun verdi. Onları da zaten PlayStation, PlayStation 4'de 4'te de gelmişti. Spider-Man, Miles Morales ya da işte Sax Boy falan. Onlar ikisi de yine PlayStation 4'te oynanabiliyor. Demon's Souls da zaten remake'ti. Yani Olmasa da alemi, olur yani, yani. Yani çok şey değil. Yani bir de o çok zor bir oyun. onu herkes öyle oynamıyor çok fazla da. E, dolayısıyla bence benim size e, tavsiyem beklemeniz yönünde arkadaşlar. Hem bakarsınız dolar da biraz daha düşer. Malum bir düşüş trendine girdi. Belki bu biraz daha devam eder. Çok şişmişti. E, ne bileyim belki tekrardan 6-9'ları falan görür. 7'yi görür. Eğer öyle olursa aralığa kadar bekleyin. Zaten bu fiyatların üzerine çıkacağını ben zannetmiyorum kısa vadede de. Ha, Ocakta tekrardan uzatırlarsa ama vergiyi bilin ki bu artık kalıcı hale gelecektir. Eğer kur da artmazsa o şu zamanda, anki rakamlarda kalır. Ama kur da artarsa aynen. fiyatlar da artar. Aynen bu öyle. tamamen kura bağlı arkadaşlar. Belki o zaman hani duyurulmuş oyun yok ama yani... Cyberpunk falan çıkacak ama o da ya o zaten değil. E, e, yani. değil. zaten hepsine çıkıyor yani. Exclusive değil zaten. 2021'de belki birkaç tane Exclusive gelir. O da hani Sony cephesinde. Microsoft'ta çok böyle bir gayret yok, görmüyorum ben şu yok. anda. Onlar Game Pass'e yol açmış durumdalar. Evet. Şimdi bir diğer konu da FES diye yeni bir merkez bankasının evet. çıkardığı ödeme sistemi var. Ee, biliyorsunuz şimdi bize FET'ye gönderirken belli bir saatten sonra, 4 ya da 5 galiba, 5. 5'ten sonra EFT gönderemiyoruz. Yani FET ne demek? Benim Bankalar bankam arası. X parka, Osman'ın bankası, Y bankası ben ona para yollayacağım. Onu ancak mesai saatleri içinde ve saat 9'da 5 arası yollayabiliyorduk. Şimdi yeni bir sistem deneniyor FEST adı verilen. Bu sistemde 7-24. Anında para yollayabileceğiz ki evet. ben zaten niye böyle bir şey yapamıyorduk onu da bilmiyorum. Ya bir de ben mesela şeyden çok rahatsız ol. Havale mesela anında geçiyor. Direkt ben basayım şu tak seninle. Evet, 7-24 çıkıyor o güzel. Ama aynı Ama banka EFT'de olması gerekiyor. Havale zaten aynı banka. banka arasında Ama EFT'de gönderiyorsun. Hele bir de Mevla büyükse bekle Allah bekle. 15 dakikada mı geçer? 20 dakikada mı geçer? O da mesai saati içinde. Yani o mesai saat içinde zaten. Mesai saati ise zaten direkt erteliyor evet. bir sonraki değil. güne. Yani dolayısıyla bunun 7 dönmesi bence olumlu bir şey. Bir de şu havale kadar hızlı yaparlarsa işlemleri harika o zaman olur. O numara olur ama 7/24 olması da bence güzel bir şey. Evet. Şimdi 18 Aralık'ta deneme amaçlı birkaç banka kullanmaya başlayacak. Benim öğrendiğim bir iş bankası başlamış. Bir de Akbank başlayacak. İkisi ikisi evet. başlıyor. Diğerlerinden bir bilgimiz yok. Açıklama yapılmadı. 18 Aralık'tan sonra atıyorum muhtemelen 2021'den itibaren. Birçok banka da bunu desteklediği ya zaman. Bir iki banka yapmaya başladığı zaman zaten. Mecburen diğerleri de, diğerleri de, de başlayacaktır. Değil? Ekabet mekabetiz. Çünkü yani. şimdi bir iki banka reklam yapar bununla ilgili. başarılar bile. Yani. Akbank falan duyurdu. İş Bankası da duyurdu. Onlar da yapar yani. yani. Yakında başlar böyle de güzel bir şey olacak. Bunda müjdesinin haberini vermiş olalım. Zaten Türkiye'de öyle öne çıkan banka da pek kalmadı. Yani. Bir garanti var işte çok yaygınlık garanti anlamında. Var. Akbank var. İşte en para iş falan var çok konuşulan yani. Ya, en para da banka değil. Yani... Şu an bir finans banka mı malum? bir şey yani o da. Yani baktığımız zaman şu an bir finans bankının herhalde internet uzantısı gibi bir şey mi Evet evet. Dijital bankacılık versiyonu en para. Ama garanti yaparsa iyi olur. Çünkü garantinin çok müşterisi var. Zaten, zaten dedim mi? Garanti Bankası bir de İş Bankası. Yani bu üçü kaldı herhalde Sivriden Banka olarak. Evet. Eskiden ben hatırlıyorum. Bir sürü banka vardı. İmar Bankası falan vardı orada. Biz girmeyelim onlara. Baş ver. Evet bir haftalık programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla karşınızda olacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olun ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal halde takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.